Ankara'da Etimeskut Belediyesi'nde kıymetli kıymetli başkanımızın, kıymetli başkanımız Enver Demirel Başkanım'ın tekrar konuğuyuz. Sizden gelen yoğun istekler ve talepler üzerine biz de başkanımızdan rica ettik ve başkanımız da bizi sağ olsun kırmadı, tekrar ağırladı. Bu özel günde 23 Nisan'da tekrar Tarih Müzesi'nin ve Tarih Parkı'nın kapılarını programımıza ve kanalımıza açtı ve bize burada atamızın arkasında Kurtuluş Savaşı'na giden sürecinin yaşandığı görselleri anlatan resimlerin önünde bu programı yapma imkanı sağladı. Sayın Başkanım çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Özlem Hocam'la beraber e, biz de e, hem konuklarımız adına tekrar teşekkürü bir borç biliyoruz Sayın Başkan. Bugün e, özellikle e, hani biraz da Ramazan sohbeti yapıyoruz. Sizle ilk yaptığımız sohbetten sonra biz çokça e, mesaj da aldık, mail da aldık. E, hani çok keyifli e, bir Ramazan sohbeti yapmıştık birinci gününde. E, bugün de 23 Nisan vesilesiyle milletimizin evine konuk oluyoruz. Bugünün anlam ve önemini Ankara'nın en güzide ilçelerinden birinin belediye başkanı olarak kültüre, tarihe çok fazla önem veren, özellikle de gençliği yetiştirmeye kendini adayan bir belediye başkanı olarak bize bugünle ilgili evet. duygu, düşüncelerinizi aktarırsanız Tabii. çok mutlu olursunuz. Öncelikle ekranlara başındaki vatandaşlarımızı saygıyla selamlıyoruz. Akşamları hayır olsun, Ramazan ayları tekrar mübarek olsun. Ramazanın son 10 gününe girdik. İlk gününü de sizinle evet. yapmıştık. Peygamber Efendimizin hadisi şeriflerinde ifade ettiği bir son 10 günü mağfiret günleri. İnşallah bu son 10 günde bu mağfirete nail olan kullardan oluruz. Bütün i̇nşallah ümmeti Müslüman inşallah. adına böyle bir dua edelim. Ee, Allah'ta İnşallah. inşallah... Ee, bu niyazımızı Boş çevirmez tabii bugün 23 Nisan e, Ulusal Egemenlik e, Bayramı ve çocuk bayramı e, Türkiye'de Tek çocuk bayramı hatta Dünyada tek çocuk bayramı Çocuklara hediye edilmiş önemli bir gün, Önemli bir bayram e, Bu bayramda Ancak burada kutlanır Ankara'da kutlanacaksa Tarih Müzesi'nde de kutlanır evet. Böyle Sakarya Meydan Muharebesi'ni gösteren büyük bir panoramik resim. Panoramik resimde başkomutan Atatürk böyle arkada gözleri bize bakıyor. gözümüz üzerinizde diyor. Dolayısıyla dünün çocukluğu olan bizler, bugünün yetişkinleri bugünün çocuklarına hediye ettiğimiz bu tarih müzesinde evet bugün 23 Nisan Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladık, kutluyoruz. Çocuklarımızın e, bayramını ekranı başındaki çocuklarımızın bayramlarını da kutluyorum. Tabii ki egemenlik milletin e, olduğunu güçlü bir irade olarak ortaya koyan büyük gönder Atatürk ve arkadaşları Türkiye Büyük Millet Meclisinin kuruluşunun 102. yıl dönümünü kutluyoruz. Bu çok önemli bir şey. Millet e, çok cefa çekmiş. Kale Savaşı'ndan kısa bir süre sonra kurtuluş muharebesini, mücadelesini vermiş. E, elde yok, avuçta yok derler yani. Böyle her yönüyle e, ihtiyacın en zirve yaptığı bir zaman diliminde. E, ülkede yaşayan insanımızın o cepheden o cepheye koştuğu bir zaman diliminde. E, bir Kurtuluş Savaşı'nın akabinde artık Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni kurmuş. Demiş ki, egemenlik kayıtsız, şartsız milletindir demiş. Hangi milletin hiçbir zaman esareti kabul etmeyen Büyük Türk Milletini? Düşünsene, böyle ayakta çarık bile olmadığında Sevr anlaşmasıyla elinden Bütün dayatmasıyla Bütün, toprak, bütün de, e, silahlar de. tüfek alınmış elinden Böyle bir zaman dilimde Teferuatına girmek istemiyorum Ama böyle çok zor zaman dilimde millet demiş ki Ben esaret görmedim ki tarih boyunca Demiş işte burada bu gördüğünüz Bu müzede de bu anlatıyor Ben esaret görmedim ki tarih boyunca Bunu da kabul edemem demiş İsterse her taraf kuşatılsın Ben demiş küllerimden Yeniden doğarım demiş Hasta adam desinler bana önemli değil demiş. Ben hastayken bile gereğini yaparım demiş. Kalkmış dikirmiş yapmış da gereğini. Götürmüş, ee, küremiş atmış denize. Ve sonuçta bağımsızlığın sembolü, e, iradenin sembolü, egemenliğin sembolü Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni kurmuşlar. Ve demişler ki egemenlik kayışı sarsız milletindir. Milletin olan irade hiçbir zaman yanılmaz <gülüyor> Fatih Bey. Millet yeri ve zamanı geldiğinde öyle güçlü iradeler ortaya koy ki e, yöneticilerini bile şaşırtır. Onun için e, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun bu 102. yıl dönümü de kutluyoruz. İnşallah her ne kadar yakın bir zamanda hiçbir düşmanın cesaret edemeyeceği, bırakın yapmayı aklından bile geçiremeyeceği cesaret bile edemeyeceği bir olumsuzluğu 15 Temmuz'da meclisimizin bombalanmasını yaşamış isek de ama yine millet iradesini ortaya koydu Çıktı ve e, güçlü bir irade ortaya koydu bir dakika dedi ve gereğini yaptı onun için milletin iradesine saygı duymak milletin iradesinin e, sahiplenmek gerekiyor ve dolayısıyla bir de Atatürk bunu, meclisin kuruluşunu çocuklara hediye ediyor. Bakın bu çok önemli. bunu evet. soracaktım. Sayın Başkanım şimdi... Çocuklarını armağan evet. ediyor. Bir lider profili var karşımızda. Kazandığı Kurtuluş Savaşı neticesinde açtığı meclisi yarının geleceği, bu ülkenin geleceği olan çocuklarına armağan edebilecek kadar ileriyi gören, düşünen bir lider değil mi? Evet. O lider bakın şurada bir şey var, heykeli var. Heykelinin yani yönetmenimden rica edeceğim. Evet. Yani şimdi O bize. heykelin altında da bir yazısı var. Bir sözü var orada. Diyor ki büyük taarruzda ben size taarruzu emretmiyorum. Ölmeyi emrediyorum. Ölmeyi emrediyorum diyor bak. Kime diyor? O günkü büyüklerine diyor. O günkü askerine diyor. Ve ölmeyi emrediyorum dediği e, emrindeki askerlerine e, ve birlikte sonuçta bağımsızlığını kazanıyor. Bağımsızlığını kazandığı ülkeyi ve onun meclisini çocuklarına, onlara ölmeyi emrediyorum dediği insanları çocuklarına, çocuklarına emanet, ediyor. Evet. emanet ediyor. Çünkü ve, bir sürü öksöz yetim kalan çocuklar vardı. Evet. Sevinsinler diye. Tabii. Şimdi düşünsene ee, Özlem Hocam gerçekten şöyle düşündüğün zaman e, çok kapsayıcı bir karar. Ve çocuklar elbette ki bunun farkında olarak büyürlerse bunun farkında olarak yetişirlerse bunun farkında olarak e, bu ülkeye ve bu millete sadık olurlarsa bu ülkeye ve bu millete sadık olarak Milletin değerleriyle bütünleşirlerse elbette ki bu ülkenin bekası aydınlık olur. Ülkenin yarınları çok daha güzel olur. Türkiye Cumhuriyeti devleti ilelebet var olur. E bunu bilen Atatürk elbette ki e, yetişen çocuk bu duygu düşünceyle yetişen çocuk gençliğinde de e, bu duygu düşünceye sahip olacak. Sizin gibi benim gibi Yaşlara geldiğinde de bu duygu düşünceye sahip olacak. Biz de dünkü çocuklar, de evet, yani netice etmel 23 Nisan bizim bayramımızdı. Biz o duygu ve düşüncelerle yetiştik. O değerlerle bütünleştik. Bugün bu ülkeye hizmet ediyoruz. Şayet o gün o değerlerle bütünleşmemiş, o değerleri sahibi olmasaydık, bugün belki farklı konumlarda olabilirdik. E, olanlar yok mu bu ülkede? Bu ülkede bir sürü de bu ülkenin aleyhinde olanlar var. Evet, Dolayısıyla maalesef. onun için onun için e, çocukken çocuk yaştayken e, vatan sevdasını, ülke sevdasını, bayrak sevdasını millet sevdasını ve bu milletin manevi değerlerini milli değerlerinin de yoğrulmuş bir e, nesil yetişmesini arzu ettiği için demiş ki ben bunu Çocuklara hediye ediyorum demiş. Ve ne, Çok önemli. Ben ne, ne mutlu ki e, Sayın Başkanım. insanlar e, kişiler yaptıklarıyla anılıyor. Tabii ki Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları e, özellikle sadece bizim için değil artık dünyanın kabul ettiği o zamandan bu zamana e, bir lider ve e, silah arkadaşları. Fakat bugüne geldiğimizde işte onun izinden e, yürüyen, onun gösterdiği ilkelere bağlı kalmaya çalışan, vatanın milletini seven sizin gibi e, belediye başkanlarımız yöneticilerimiz sayesinde bu tür ortamlara sahip olan gençlik e, haliyle işte sizin demin bahsettiğiniz değerlerin ne olduğunu hem görsel olarak beynimde kavrayabiliyor. Evet. çünkü. E, Şimdi Fatih Bey, tabi oraya gelecektim ben de. Şimdi e, tabi ki bu duygularla, bu düşüncelerle Milli manevi değerlerle yetişen bir gençlik sonuçta bu ülkenin e, yarınlarına hizmet edecek bir kıvama gelecektir. E, ve görevini en iyi şekilde yapacaktır. Millete sadık olacaktır. Bilmiyorum geçen programda da söyledim mi? Millete sadakatı olmayanlarla da ömür boyu mücadele edecektir. Millete sadık olanlarla sadık olmayanların mücadelesi tarih boyunca hep olmuştur. Bugün de vardır, yarında olacaktır. Şimdi biz de üstlendiğimiz misyon gereği gençliğimizden bugüne, çocukluğumuzdan, gençliğimizden bugüne üstlendiğimiz misyon gereği bu ülkenin değerlerine, bu milletin değerlerine sahip bir kardeşiniz olarak e, evet ben bir belediye başkanıyım. Sonuçta e, görev yaptığım şehrimde ee, insanımın yaşam kalitesini yükseltmekle mükellef görev yaptığım şehri çağdaş bir kent yapmakla mükellef benim görevim bu bunu yaparken elbette ki şunun farkındayım ben yani burası ülkemin bir köşesi bu ülke Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin güzel bir köşesi burada yaşayan insanlar büyük Türk milletinin mensubu evet, evet o zaman bu milletin değerleriyle birlikte onun yaşam kalitesini yükseltmek gerekir. Yoksa milleti değerlerinden uzaklaştırırsanız Asimile olur yok olur. Milleti değerlerinden kopartırsanız, Kendin tarihinden mi? kopartırsanız ve milletin e, manevi değerlerinden uzaklaştırırsanız hangi şartlarda hizmet verirseniz verin bu olmaz. Onun için ne kadar yol yaparsanız yapın, ne kadar park yaparsanız yapın, milletin duygularına hitap etmezseniz, milletin hislerini paylaşamazsanız, onlarla birlikte hareket edemezseniz olmaz. Evet. İşte bu tarih müzesi bu amaçla yapılmıştır. Tıpkı sizin Burada, de sokak isimlerini, Türk evet, isimlerini tabii, yaparak yani geçen fayda söylemişsiniz. Mesela bizim şehrimizde Hocam, Milli değerler işte milli şeyleri ettiriz. gösteriyorsunuz. Tabii, bizim şehrimizde e, parklarımız, sokaklarımız tesislerimiz belediye hizmetlerinin tamamında bu milleti görürsünüz. Evet. Bu milletin dününü, bugününü görürsünüz. Siz ne dersiniz? Çünkü e, bugün olması gerekiyor. Yani sonuç itibariyle tabii ki dünyadan kopamayız. Dünyanın gerçeklerinden kopamayız. Dünyayı inkar edemeyiz. Yabancılaştırmamışsınız e, e, siz kendi değerlerle. yabancılaşmadan da evet. yabancılarla birlikte... Modern bir şekilde... Evet, dünyada yaşamayı başarabilmemiz evet. lazım. Bunu başarırken kendimizi inkar etmeden... Kendimizle bütünleşerek ve kendimizin değerlerini tutup kaldırarak çok daha güzel işler yapabileceğimize inanıyorum ben. Onun için bu tarih müzesini gerçekleştirdik. Bugün burada çok güzel programlar vardı gündüz. Evet bayağı bir etkinlikler falan da vardı. Sayın Başkanım tam bunları konuşurken tabi biz biraz da interaktif program olduğumuz için e, sosyal medyadan da çokça soru da e, geliyor özellikle şimdi Profesör Doktor Recep Kuş, Profesör Doktor Erdal Bay Gaziantep Turizm Dekanı Sayın Hocam, Profesör Doktor Adem Sezer, Profesör Doktor Mustafa Tavas Profesör Doktor iletelim. Meydan, Amasya Edebiyat Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Yücel Öksüz hocalarım, Hamza Kılıç Hocam Osmaniye'den çok çok selam, saygıları var ve Sayın Başkanım şimdi ben aslında bununla açıp ya da ileride size bunu soracaktım. Yani soracaktım değil, söyleyecektim, konuşacaktım üzerine. Bir yazı geldi ve aslında bu yazı sizin hiç yabancı olmadığınız bir yazı. Hatta müzeye girişte adeta nereden bakarsanız bakın, görünecek, okulacak şekilde yazdırdığınız bir yazı. Türk çocuğu, atalarını tanıdıkça... Daha büyük işler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır, kuvvet bulacaktır. Mustafa, Mustafa Kemal Atatürk. Kemal Atatürk. Evet, çok Atatürk. Güzel. Bunu da buradan bize interaktif olarak seyircilerimiz evet. e, bize gönderiyorlar ve gene size... Evet, e, keşke o sözü o bizim arkadaşlar gösterebilse de e, müze dışında büyük artık. Atatürk e, resmiyle evet, evet. birlikte bu kapalı müzemizin dış cephesine girebilirsiniz çok güzel bir şekilde o yazıyı yazdık biz. onu atıfta bulunmak onu için evet. yani onu atlayamayız bu tarih müzesini yaptığımızda Fatih Bey e, şimdi böyle bir güzel eser ortaya çıktı Murttaşı. bu cepheye bir şey yapmamız gerekir dedim ben bu cepheye bir şey yapmamız gerekir e, ne yapacağız başkan bu cepheye öyle bir şey yapmamız gerekir ki bu müzeyle bütünleşmesi lazım yani Atatürk'ün bu müzeyle ilgili yani bu tarihle ilgili bir sözü olmuyor. Bunu nutuktan bulduk çıkarttık biz. Ve e, bana birkaç tane alternatif getirdiler. Dediler ki şunu yazalım, bunu yazalım. Yok dedim. Bu olacak. Görür Çünkü görmez çok değil işte Özellikle bastıra bastıra yani. tarif Evet. Ya. Evet biz atalarını, atalarını tanıdıkça Siz Türk çocuğu. açın da hani ben bunu bu zamandan söylemiş olayım. Evet, burada yani, koyayım diye. yani netice edelim. itibariyle evet Türk çocuğu atalarını tanıdıkça yarın kendinde daha bu iş, güzel işleri yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır. Evet. Biz atamızı, ecdadımızı tanımazsak olmaz. Unutursak olmaz. Bizi de unuturlar. Tabii yaşatmamız zaman, gerekiyor her şeyi. Elbette ki. Onun için e, biz şimdi Çanakkale'yi destanlaştıranları nasıl unutacağız ya? Olur mu ya? Yani biz şimdi Sakarya Meydan Muharebesi'ni kurtuluş savaşını Savaşı Savaşı aç susuz e, yani e, analarımızın... o mücadeleyi veren ecdadı nasıl unutacağız ya? Biz 171'de e, şimdi Sultan Alpasta'n siz'e demiş ki öyle bir yurdu aldım ki ebediyen sizin olacak diye bu büyük <gülüyor> Muhammed Alpasta'nı nasıl unuturuz ya Allah unutturmasın yani böyle bir şey olabilir mi bir devri açayıp bir devri kapatan Fatih'i biz nasıl unuturuz Allah'ın Resulü'nün övgüsünü almış bir kere yani bunlar unutursak yani Kendimiz o zaman, unutmuş sayılırız unutmuşlayılırız derler ki olur. hani e, Son zamanlarda yapılan Türk tarih filmlerinde e, çıksa sıkça söyleniyor. E, biz bunlar unutursak gerçekten gök girsin kızıl çıksın. çıksın, yani. çıksın. Evet. Öyle bir şey olabilir mi yani? Olmaz. Tabii, yani. Olamaz. Hocam burada unutamayız. İşte yaşatmamız lazım. Unutmamak tarafa, yaşatmak için bu tarih müzesini yaptık. Burada gelen tabi şimdi baktığımda Sayın Başkanım aynı söze bağlı olarak devamı gelmiş. Bu söze bağlı olarak yaptığınız tarih müzesiyle ülkücü belediyeciliğin milli de, milli devlet olma yolunda yaptığı en önemli girişimidir örnek e, olmalıdır başkanımızı tebrik ediyoruz Kemalist geçinen e, Atatürk'ün arkasına sığınan boş belediyecilik anlayışlarının gelip e, başkanımın belediyesini gezip belediyecilik nasıl olur e, gelsinler Görsünler öğrensinler tekrar teşekkür telkin, ederiz sağ olun geliyor sayın başkan. Bakın Fatih Bey, şu arkadaki panoramik resimde, gördüğünüz resimde binlerce süliyet vardır. İnsan süliyetleri. Evet. Ve orada e, o mücadelenin nasıl verildiğini anlatan Anadolu coğrafyasındaki yaşamın tamamı vardır. Kadını, yaşlısı, çocuğu, genci. İtirarı hepsi o, anlatılmıştır şey, Kalması her şeyi. Evet, ama burada acil. gördüğünüz bu kadar süriyetin içerisinde hiç kimseyle göz göze gelemezsiniz. Evet, onun bir özelliği var. Onu da dinleyelim. Bak. Evet. evet. Burada sadece bir kişiyle. Denetmenle kişi, göz göze. sadece bir kişiyle göz göze gelirsiniz. O da büyük gönder Atatürk ile göz göze gelirsiniz. Atatürk'ü e, gözüm üzerinizde. Dikkat göre. edin. Bu ülkeye sahip çıkın manasındadır o. Dolayısıyla evet bu ülkeye sahip çıkmak zorundayız. Bu ülkenin insanına sahip çıkmak zorundayız. Kardeşliğimizi pekiştirmek zorundayız. Birbirimiz farklı olabiliriz. Düşüncelerimiz farklı olabilir. Farklı siyasi alanlarda da koşturabiliriz. Çok doğal. Tabii, çok çok doğal. doğal. Zaten e, bu kadar farklılıklar zenginliklerimiz olması gerekir. Ki bizi biz arada tutan bir sürü ortak değerimiz var. Tarih bunlardan birisi, kültür bunlardan birisi, sanat bunlardan birisi, türkülerimiz, şarkılarımız, folklorlarımız, yemek kültürlerimizin. birlik çerçevesinde bunlarla, birleşmeliyiz. Bunlar başlıcalar. E şimdi böyle olunca bizi biz adada tutan bu değerlerin etrafında kaynaşıp bu ülkenin e, yarınlarını çok daha güçlü inşa etmek zorundayız. Şimdi e, böyle olunca Elbette kimse sizinle mücadele edemez. Kimse... Ama çok güzel söylediniz. Farklı görüşlerde olabilirsiniz, farklı siyasi şeylerde de olabilirsiniz. Ama milli birlik. Evet, söz konusu yani, Orada, konusu orada konusu da, da çok söylemek güzel lazım. Yani. Sayın Genel Başkanımız Devlet Bey'in bir sözü vardır. Der ki, Sayın Genel Başkan, birbirinizi seviniz, birbirinizi sayınız. Birbirinizi sevmekte belki zorlanabilirsiniz. Ama sevgide ne kadar serbestlik varsa Saygıdadır. saygıda Saygıda o kadar mecburiyet, mecburiyet vardır gerçekten. der Sayın Genel Başkanım. E şimdi haksız mı? Doğru. Ne güzel söylediniz. Saygıda mecbur, sevgide evet. özgürsünüz. Sevgide sevgide serbestlik vardır. Saygıda mecburiyet vardır. Birbirimizin hakkına, hukukuna, düşüncesine saygı duyacağız. Kesinlikle. E birbirimizi seversek daha da iyi olur. Evet, tamam. Ama keşke <gülüyor> Keşke ama bakın ama Bu Müslümanın Müminin vasıflarındandır insanın birbirini sevmesi Bir Müslüman bir mümin Birbirini sevmelidir Birbirini sevmedikçe Peygamber Efendimiz'in hadisi öyledir Bir Müslüman bir mümin Birbirini sevmedikçe iman etmiş olmaz diye hadisi şerefi vardır. Dolayısıyla birbirimizi sevmek durumundayız. Birbirimize saygı duymak durumundayız. Ee, peki o zaman e, ne yapacağız? E, hem saygı duyacağız, hem seveceğiz Hı. ve güçlü bir yapıyı oluşturacağız. Değil mi? Yani bizim değerlerimiz şimdi e, Vatan Birliği, Bayrak Birliği, ee, dil birliği din birliği kültür birliği kültürlü, gerçi din, biraz daha... ve hepsi bir araya geliyor güçlü bir millet olmanın e, özelliklerini oluşturuyor şimdi Sayın Cumhurbaşkanımız da ifade ediyor o tek bayrak, tek, bayrak, tek, tek devlet, tek, devlet, mi? tek millet e, tek, vatan. tek vatan diyor aslında oraya bir tane de tek dili koymak lazım çok önemli. Çok önemli tabii. bir yere değindiniz. Dil evet. olmadığımı hiçbir şey olmaz Sayın Başkanım. Şimdi tabii Sayın Cumhurbaşkanı'nın bunun biz e, eleştiri bağımında söylemeyelim ama canım, e, tek dili de koyduğun zaman bu güçlü olur. Bu güçlü, tam yumruk olmuş. Olabilir, tam yumruk olur. Şimdi dolayısıyla e, bunlar bir araya geldiğimde de e, güçlü bir devlet oluşturursunuz. Bölünmez bir bütün olduğunu ifade edersiniz. E şimdi bu müze bu yönüyle her zaman hizmet verecektir. İnsanına, gencine, kadınına, kızına, yaşlısına, tarihçisine, öğrencisine, öğretmenine ama herkese, herkese hizmet verecek. Burası bir okuldur. Burası bir üniversite gibidir. Açık bir üniversite. Milliyetçi Halka Hareket Partili'nin bir, Partili. yani falan bir açık. E, üretken belediyeciliğin bir ürünüdür bu. Şimdi bunu Türkiye'de biri yapmalıydı. Bunu kim yapacak? Bunu Milliyetçi Hareket Partili bir belediye yapmalıydı. Peki o zaman hangi belediye, MHP'li belediye, Milliyetçi Hareket Partili belediye? Bir dönemden fazla görev yapan biri yapabilir bunu. E benim bu dördüncü dönemim. Ben yapmazsam kim yapacak bunu Fatih Bey? Evet. Dolayısıyla bu bana yakışırdı. Benim olması gereken benim yapmamdı. Allah da nasip etti yaptım. Bu böyle bir dönemlik, iki dönemlik bir belediye başkanının yapacağı bir iş değil bu. Tabi önce sorunları çözeceksin. süre isteyen, zaman çözecek, isteyen, tecrübe bunu, isteyen. Bunu e, programlayacak projelendirecek bunun kaynağını bulacaksın, e, bununla ilgili bir altyapı oluşturacaksın, bilim kurulu kurduk, bilim kurulu kuracaksın, e, mekana hazırlayacaksın ve öyle bir şey yapacaksın ki sen, çünkü tarihi e, e, tarihe hizmet edeceksin, geleceğe hizmet edeceksin. Dolayısıyla buraya gelenler senden olsun senden olmasın senin gibi düşünsün senin gibi düşünmemişsin ama baktım mı gördüm mü evet olmuş demesi lazım zaten içeri bir girsin evet. çıkarken nasıl çıkacağını ben düşünebiliyorum Fatih Bey bir şey söyleyeyim mi buraya gelen e, birçok sanatkarlar var heykeltıraşlar ressamlar e, tarihçiler Coğrafya'da üniversite oluyor. hocalarımız e, gerçekten mesela elbette ki normal vatandaş Geliyor, geziyor, öğrenciler geliyor, geziyor. Ama en çok takdiri, mesela bu işi bilenlerden alıyorum. Yani e, hocalarımızdan, özellikle tarih hocalarımızdan. Evet, merak edenler de var bunu, falan diyorlar, Evet. Mesela diyorlar ki nasıl olur ya bu kadar bu kadar heykeller mükemmel nasıl yaparsınız sizden? Mesela şimdi heykel sanatını, resim sanatını belirli bir kesime yakıştırırlar. Olur mu ya? Biz bu milletin özüyüz. Bizden iyi, bu iş kim yapabilir evet. ki? Tabiri caizse şöyle olmuş Sayın Başkanım, nasıl ki bir üniversitenin diyelim ki rektörü kendi bünyesinde bulunan işte dediğiniz gibi sanat fakültesi, edebiyat fakültesi, diğer fakülteleri toplar. Hani bunu bir oluşturun, evet. mimarlık fakültesi <gülüyor> gibi. Siz adeta burada hani bir evet. rektör gibi açık bir üniversite kurup fakülteleri bir araya getirip çünkü bu sadece... Bir tarihçinin, bir coğrafyacının, bir heykeltıraşın, bir mimarın tek başına kafasında şekillendirebileceği, oturtturabileceği bir şey değil. Bu topyekü Top bir çalışma. çalışma. Tabii bir bu bilim kurulu toplanmış. Bak şimdi Fatih Bey, bu topyekü bir çalışma. Gerçekten birçok insan emeği var. Birçok insan emeği var. O bilim kurulu var. Başta Ahmet Taşal hocamız olmak üzere. Çalışan heykeltıraşlar, ressamlar, evet. e, Yaşar Zeyniloğlu ressam gerçekten çok emek verdi e, dolayısıyla hepsini saygıyla analım Ahmet Özel teşekkürlerimizi Peygamber. iletelim inşallah e, e, dolayısıyla eğer ki teşekkür etmezsek takdir etmezsek e, bize de millet teşekkür etmez takdir etmez teşekkür edene teşekkür edilir dolayısıyla burada birçok insanın emeği var biz herkese e, teşekkür Hı. ediyoruz Alper Bey var buranın. Esas proje mimarımız Alper Bey. Gerçekten e, kendisini tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum. Halen daha buranın üzerinden elini çekmedi, devam ediyor, çalışıyor. Dolayısıyla e, herkesin, e, burada yüzlerce insanın e, emeği var. E, herkese teşekkür Allah ediyoruz. Allah sağolsun, hepsinin e, ellerine sağlık e, diyelim. Başka bir şey de Sayın Başkanım şimdi insanlar tanımadan özellikle hani Türkiye'de bazı kutuplaşmalar olduğu için yani takım tutar gibi siyasi bakış açılarına sahip olunduğu için çok belli bir kesimden bahsediyorum. Ön yargıyla hareket edip işte ya işte falanca partinin belediyesi bunu yapamaz onlar ne anlar işte nasıl yapar, nasıl eder gibi çeşitli isim vermeden söylüyorum. yargılar olabilir. Eğer hakikaten e, sizin demin bahsettiğiniz gibi iyi bir insansa bahsettiğiniz insan olmanın nitelikleri bunlar zaten. Saygı, sevgi. Gelip şurayı gören, buralarda sokaklarda gezen, yolları gören temizliğinden şeyine kadar... E, eğer bir parça Allah'a inanıp bir parça içinde insanlık namına bir şeyler varsa der ki yiğidin hakkı yiğide, evet. Sezar'ın hakkı Sezar'a yani der ki ya yapmış adamlar der yani. Sayın Başkanım zaten önce e, burayı en son yapıyorum bak şimdi Tabii. ilk önce halkın sorunlarıyla ilgilenmişsiniz. Evet. Yollar işte insanlara yardımlar, yardım kuruluşları falan bayağı yapmışsınız daha sonra şimdi burayı yaptınız yani. Tabii. Yani şimdi, aşama aşama yapmışsınız e, siz. Kesinlikle. Dediğin. Fatih Bey şöyle de bir şey var tabi, ee, insanlar da takdir etti ya, şimdi hemşerilerimin de hakkını yemem bak. Hemşerilerim beni her çıktığımda beni hep seçtiler ya. Bana bakın e, gerçekten söylüyorum, ben %99'da %22.8'de başkan oldum. 18 Nisan 1999. Hı hı. Ee, o zaman e, Oylar neredeyse eşit dağılmıştı 5 tane büyük parti vardı ee, 28 Mart 2004 seçimlerinde AK Partili adaya kaybettim seçimi Ama oylarım arttı Vatandaş benim oyu yükseltti evet. O zaman AK Parti'nin rüzgarı hızlı esiyordu Daha sonra e, 29 Mart 2009'da Tekrar vatandaş benim %36 oy verdi seçti. İşte e, daha sonraki 2014 seçimlerinde %40 oy verdi seçti. Sonraki 2019 seçimlerinde de %50 oy verdi seçti. İnsanlar sizin için verdiler Dolayısıyla, yani tabii, oyları. Tabii ki şimdi yani, tabii burada yani, şu var. Görüyor. Hizmeti evet, evet. biz evet Etemez Kutu çağdaş bir kent yapma yolunda çok çalıştık. Mücadele verdik. İyi de bir yere geldik. Şimdi ETMS Kutu'nun her tarafında tesisleşen, ETMS Kutu'nun her tarafında insana dokunan hizmetlerimiz var. Yeşil alanlarımız, yollarımız, kaldırımlarımız, altyapı, üst yapı çalışmalarımız, yaşam merkezlerimiz, kültür merkezlerimiz, spor merkezlerimiz. Ama toplumun her kesimine hitap eden onlarca hizmet var. Hemen şurada yani başımızda bir engelsiz yaşam merkezimiz var ki benzeri yoktur Türkiye'de. Bakın söylüyorum. Dolayısıyla her kesime engellisine, yaşlısına, gencisine, emeklisine, kadınına ama her kesime e, dokunan hizmetlerimiz vardır. Şimdi bu hizmetleri de ber, beraber sosyal kültürel hizmetlerimiz vardır. E, böyle olunca da e, insanlar sizi Farklı düşünceleri olsa da, farklı siyasi görüşleri de olsa da, evet, evet seçebiliyor. En bariz örneği benim, ben kardeşinizim. Ee, dolayısıyla ben bugüne kadar Sayın Genel Başkanımız her seçimde adayı gösterdi. Allah razı olsun. Her seçimde gö aday gösterdi ve ben de her çıktığım seçimde 2004 seçimi hariç hepsinde vatandaşımızın teveccühüne aldık. E, genel bir e, sahiplenmeyle e, dediler ki evet sen hizmetkarlığını iyi yapıyorsun devam et dediler biz de hizmetimize devam ediyoruz. Ankara'nın son gelişen e, şeyleri arasında burası da yer alıyor. Tabii şimdi o etimeskut ben ona oraya. baktım da o şöyle bir şey banka ilçelerdeki açılan banka şubelerinin e, sayısını o. göz önünde bulundurmuşlar. O fazla belirleyici bir şey değildir hı hı. o. Ama çok gelişme düzeyinde yani. ATMS'i nerede? Tabii. nerede? Tabii. Gelişme çok, düzeyinde. Şimdi, e, şimdi Ankara'nın en çok gelişen ülkemizin en çok gelişen yerlerinden birisi ETMSKUT'tur. Bu da yani bir araştırma ne yapmaya gerek yoktur. Evet. Gelip gördükten sonra anlaşılıyor. Evet. Gel gör e, kararını ver. Şimdi, <gülüyor> kadar basit. Sayın Başkanım ben bir şeyi de e, burada değinmek istiyorum. E, şimdi burayı ya da bu bölgede e, evet yapılanlar ortada e, Etimeskut özelinde teveccüh var. Fakat şurası Etimeskut'u çok çok aşan Ankara'yı aşan bütün Türkiye'yi hatta Türk dünyasını Hedefleyen içine alan bir hizmet. Dolayısıyla buraya gelip bakıldığında, görüldüğünde, e, diyelim ki bir yurt dışı Türkü gelip gördüğünde, e, şunu diyecek: "Ya burayı kim yaptınlar? Nasıl yaptılar? Kim yaptı?" Evet. Ankara'da gezilecek yerler arasında burayı, zaten burası. Burayı bir bu ülkenin sevdarısı yaptı diyecekler. Bu ülkenin sevdarısı, bu ülkenin e, yarınlar için mücadele veren bir iradeye mensup, ülkücü iradeye mensup Milliyetçi Hareket Parti'nin bir e, üretken belediyeciliğin e, sahibi olan bir irade yaptı diyecekler bunu. Ve e, inşallah bu irade burada devam eder. Bundan yani sonraki itibari. planınız ne başkanım? Bundan sonraki gelmiyor. faaliyet planlarınız ne? Artık... Merak ettim ben. De Türk de, Türk de, de, de ama. Şimdi bakın şimdi bir tane şey kültür merkezi inşaatı bitir, e, devam ediyor. Cumhuriyet'in 100. yılında hizmeti açacağız inşallah. Allah izin verse Sayın Genel Başkanımızla birlikte e, bakın 100. yıla hazırlık yapıyoruz. Değil evet vardı mutlaka bir şeyiniz faaliyetiniz o yüzden. <gülüyor> ben 100. yılı boş geçer miyim? Bana yakışmaz <gülüyor> yani mümkün değil. <gülüyor> şimdi bugün e, meclisin 102. yılı. Evet. 2023 Cumhuriyetimizin 100. yılı olacak. 29 Ekim. Şimdi geçen yıl temelini attım. Bir e, 100. yıl Cumhuriyet Kültür ve Sanat Merkezi ve burada e, tiyatro salonları, konferans salonları, nikah salonları, sergi salonları, kütüphane gibi çok kapsayıcı bir kültür merkezini inşallah Kısa bir Level süren yani. yıl. Tabii. Değil mi? Ve Geçen yıl başlamışsınız. 2023'te bitecek. Ya aslında bu yıl bitiriz de onu. Ee, ama resmi açılışın 2023'te yapacağız. Evet. Tabii onun önünde çok güzel bir 100. yıla hitaben çok güzel bir anıt yapıyoruz. Açılınca fazla. Bu, burada bu kadar evet, söylerim kalsın. <gülüyor> bir programda <gülüyor> gelip yaparız. <gülüyor> Sürtüs Başkanım inşallah. inşallah. Elbette ki. E, orada. Orada. E, yani hep bir üste çıkma e, mücadelesi şimdi, herhalde bu ölçüde ya, kendi kendinizle yarışıyorsunuz yani netice itibariyle e, şöyle bir şey var Fatih Bey kimle nasıl yarışıyoruz onu bilemem ama biz hizmetimizi iyi yapmak istiyoruz şimdi biz emanetçiyiz vatandaş emanet etmiş makamını emanet etmiş kaynaklarını emanet etmiş bütün yetkilerini bize teslim etmiş. O yetmemiş. <gülüyor> Al şu da benim param, kaynaklarım demiş. Evet. E şimdi ne yapacaksınız? Mecbur çalışacaksınız. Yani şimdi emanetlik yapamazsınız. Rahat. E niye? Çünkü biz hesap verebilen bir yönetim anlayışını sahibiyiz. Öyle olmak zorundayız. Hesap verebilen derken sadece işte dünyada mı bu? Yani hakim, savcı karşısına çıkmaktan mı Elbette ki Çıkmayalım, niye çıkalım yani? Netice itibariyle. En büyük hakim savcı esas, zaten. Esas mahkemeye Kübra var, büyük en... mahkeme var. Değil mi? Orada hesap vermeyeceğiz mi? En büyük savcı hakim. Evet. Onun için yaptıklarımızın her şeyi görülüyor, gözetiliyor, takip edildiğini biliyoruz. İmanımız bu şekilde. Onun için biz o emanete yanettik yapamayız. Dolayısıyla gücümüzün yettiğince çalışmak zorundayız. İmkanımız el verdiği sürece hizmet üretmek zorundayız. Ve milletin değerlerini koru kollamak zorundayız. Milletin kıymetlerini ne manaya geldiğini bilip o kıymetleri milletin kendisine yaşamına yansıtmak zorundayız. Yoksa olmaz, gerçekten olmaz ve sonuç itibariyle hep kaybedenlerden olursa? Yani seçim kaybetmek önemli değil. Elbette ki kaybetmeyelim. Niye kaybedelim? Ama... Sonuç itibarıyla e, e, başka türlü yani e, manevi yönden kaybedenlerden oluruz Onun için e, emanete sahip çıkarak yolumuza devam etmek istiyoruz ve onu yapıyoruz şu anda ha kimle yarışırız onu bilmem bizi ben bize o degilendim ama Şimdi. biz e, biz bir şey yapıyorsak yaptığımız iş iyi olsun istiyoruz. ya Güzel olsun istiyoruz. Allah da güzeli sever ya. Güzel olan her şeyi sever. Ee, Allah güzeldir, güzel olanı sever. E, dolayısıyla biz de işimizi güzel yapmak istiyoruz. Güzel olsun istiyoruz. E, güzellikleri çoğaltmak istiyoruz. Güzellikler çoğaldıkça insanlar mutlu oluyor. Mutlu olsun istiyoruz. Mesut oluyor. Mesut olsun istiyoruz. Etemezkut, mesut insanların yaşadığı şehir olsun evet. istiyoruz. Daha Öyle, da mutlu yani, Netice itibariyle bu böyle. Devam ediyor. Bakalım yarın ne getirir bilmiyoruz. Sayın Başkanım şimdi mesela şunun için şöyle bir örnek vererek girmek istiyorum. Mesela akademide de işte profesör olursunuz. Kimi profesörler profesör olduktan sonra işte bu benim kült eserimler Oturur köşesinde bekler ama kimi profesör hocalar vardır. Her yaptığının bir üstüne Topkor. geçebilmek adına mücadele eder. Bu onda hem yaşama e, sevinci, hem hizmet sevinci hem e, o gücü verir. E, i̇şte burada bunları bahsederken e, ben bunlara atıfta evet. hani, e, bulunma adına. E, tabii ki yani geliyor Tümeskut ve Ankara'ya. Gerçi Türkiye'ye diyelim yani. Hayırlı olsun. Bunu rahatlıkla söyleyebilirsiniz Fatih Bey. Bu gördüğünüz hizmet şu tar Türk Tarih Müzesi Ankara'nın de Türkiye'nin, Türk coğrafyasının Tek. tektir. Ben geçen programda söyledim, parantez içinde hemen söyleyelim. Ee, bu konuyla ilgili tabii ki ben bilim kurulunda hocalarıma dedim ki, ya Türk coğrafyasında bu tekse, o zaman ben şunu söyleyebilir miyim dedim. Ne diyeceksin Reis Bey dediler. Evet. Herhalde elin Almanı, İngilizce, Fransızı, Amerikanızı bizim bu şekilde bir Türk tarih müzesini yapmazlar dedi. Yok dedi zaten dedi. O zaman dünyada tek diyebilir miyim? Rahatlıkla söyleyebilirsin dedi. Onun için e, burası böyle bir özelliği de var. E, elbette ki burada birçok belediye başkanı arkadaşımız geliyor, birçok kamu yöneticisi arkadaşlarımız geliyor, insanlar geliyor bakıyor diyor ki ya biz işte bunu bir benzerini nasıl yaparız veya en azından benzerini de farklı yapar. bir şey ya, yapsınlar evet. <gülüyor> örnek de olması açısından mesela şimdi artık bunun bir benzeri yapılır mı? Bunun bir benzeri artık bunun taklidi olur. Aynen taklidi olur olmaz yani. Bir benzerine de gerek yok ama tarihi her yerde her zaman yaşatmak <gülüyor> adına tarihi kültürel sanatsal hizmetlerin ülkemizin her köşesine yayılması gerekiyor. Tabii. Yani çeşitli, çeşitli düşünce üreterek, kafa yorarak bak, çocuklarımızın bakın 23 Nisan'dan girdik çocuklarımızın gençlerimizin bu milletin değerleriyle e, kendilerini yetiştirmesi, buluşturması gerekiyor. Övünmesi lazım. Biz bu değerlerle buluşturamazsak çocukların yetişmesini bekleyemeyiz. Değerlerle çocukları olan biziz. Biz buluşturursak çocuk yetişir. Biz buluşturamazsak değerle nasıl yetişecek çocuk? Olmaz. Onun için e, ülkemin her köşesinde e, çocuklarımız, bizim çocuklarımız. Dolayısıyla bu değerlerle buluşması lazım gelir diye düşünüyorum. Özgün eserler hı hı. üreterek tıpkı sizin yaptığınız gibi. Biz bugün erken geldik biraz Sayın Başkanım. Gündüz de hani gezelim geçen sefer e, tam e, istediğim gibi gezememiştim. Biraz daha teferruatlı geziyim diye. Hakikaten e, çok fazla e, minimizi, küçüğümüzü, çocuğumuzu burayı ziyaret halindeyken gördük. O e, hakikaten e, bizi ayrıca ekip olarak çok mutlu etti. Yani on, o çocukların görerek, merak ederek, Aa, burada şu varmış, bu, bu varmış deyip aralarında koşturup işte resim çektirerek. Evet. Ben biri ben Fatih'im derken biri ben Alpaslan'ım diye. Orada söyleyelim. Bak burada geçen hocamızın biri çok güzel bir ifade kullandı. Bir panel vardı burada 3 gün önce. Evet. Ee, panelde hocamızın biri çok güzel bir şey söyledi. Ben onu tuttum. Hı hı. Her yerde söylüyorum. Burada da söyleyeyim. 3 gündür yeri mi söylüyorum. Ee, dedi ki çocuklarımız buradan kendisine bir tane arkadaş edinsin dedi çok güzel mesela çok önemli biliyor musun mesela, yani ses. mesela kimi Alpaslan edinir kimi Mevlana edinir kimi Mimar Sinan edinir kimi, kimi Yunus edinir evet. kimi e, Fatih edinir kimi Atatürk edinir herkes onunla çocuklar onunla e, araştırsın sorgulasın bunu dedi teşvik etmek lazım dedi. gerçekten e, tuttum bunu e, önemli Gelen çocuklara da tavsiye ediyorum. Burada evet. en az bir tane arkadaş edinin gidin. Teşvik etmeli. Şimdi tarih öğrenince sıkıcı <gülüyor> falan diyorlar da evet. Şimdi, ama buralara gezdikçe sıkıcı olmadığını anlayacaklar. Mesela dışarıda Atatürk'ün silah arkadaşları var değil mi? Evet. Kazım Barabeksi Paşa'nın. Tamam. Çok mantıklı. Gezdi. Hadi Tam çocuklar çok... benim silah arkadaşlarım evet. falan olun diye. Şimdi tabii Fatih Bey aklıma gelmişken ifade edeyim. Şimdi bu arkadaki panoramik resimde dedik ya Sakarya Meydan Bahriyesi. Evet. Bundan önce, bu tarzdan önce, şimdi benim köyüm buraya çok yakın. Bir şeyimizi anlatalım. Yaşanmış bir olay. Sayın Başkanım, reklama gitmek durumundayız. Kesik kalmasın. Tamam. Reklamlardan sonra Peki. onu anlatmış olalım. Bu tamam. arada ben şöyle reklama gideyim istiyorum. Sayın Başkanım, şimdi diyorlar ki başkanımız hakikaten e, size iltifatlar ediyorlar. Milli şuuru yüksek olduğu için haliyle mizdi hizmetleri şiar edinmiş. E, ortalama bir tarihçi potansiyeline sahip saatlerce sıkılmadan sohbet edebiliriz başkanla diyorlar. <gülüyor> evet. e, bir başka gene izleyicimiz belediyeye hizmet etmek değişik bir aşktır. E, yaptıkça yapasın bilir. Evet. Aynen e, öyle. Diye e, eklemeler e, yapıyorlar. Herhalde reklama gidiyoruz efendim. Reklama gidelim. Reklamlardan sonra Sayın Başkanım o anısını, anısını bize evet. anlatacak. Kısa bir aramız aradan sonra tekrar beraberiz efendim. Efendim yine beraberiz bizden ayrılmadığınız için teşekkür ederiz. Çok keyifli bir Ramazan sohbetini çok önemli bir günde çok kıymetli bir başkanımızı misafir olarak yapmaya devam ediyoruz. Ekranını yeni açanlar için hatırlatmakta fayda var. Etimeskut Belediye Başkanımız Sayın Enver Demirel'in konuğuyuz ve Sayın Başkanımın Türk milletine kazandırdığı, Etemez Ankara'mıza kazandırdığı tarih ve kültür müzesindeyiz. Sayın Başkanım, yaşanmış bir evet. olayı anlatacaktınız. Tabii, Önümüzün bugün 23 Nisan, tabii ki güzel bir gün. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 102. yıl dönümü. Böyle güzel bir müzede, böyle arkamızda büyük taarruz. Ve e, bu büyük taarruzdan önce de yaşananlar var, hazırlıklar var tabii. Şimdi e, benim köyüm buraya çok yakın. Etemez Kutu'nun mahallelerinden e, aşağı yürütçü e, köyündenim ben. Şimdi bizim bölgenin e, karşı tarafında Yoğunlar diye bir bölge var. Yani Balık Uyumcu mahallesiyle şu, şu anda mahalle köyüyle asarlı kayak köyleri arasında Yoğunlar bölgesi var. Yoğunlar. Evet, Yoğunlar. Hmm. Ee, ordu orada karargahda. Ve taarruz öncesi işte hazırlık yapıyor toplanma. Ee, ve bu ordunun içerisinde, asker içerisinde benim dedelerden biri de var. Babamın büyük dayısı, annemin de büyük amcalarından. Ee, Hamza dedemiz. Ee, ve Atatürk orada, bunu rahmetli dedem anlattı. Ee, dedem bu taarruzda, babamın babası bu taarruzda, 12 yaşlarında falanmıştı. Neticede tabi ordunun her şeyi ihtiyacı var. Aşağı, ekmeği, elbise her şeyi ihtiyacı var. Ordu askeri içtimaya çekmiş ve Atatürk atın üzerine çıkmış demiş ki, Fatih Bey çok önemli bak. Evlatlarım demiş, bu çevre köylerinden içinizde asker yok mu demiş ya. Bizim dedi bir adım öne çıkmış. Bizim köyde oradan gözükür. Paşam ben şu karşı köydenim demiş. Bir asker daha çıkmış, o da ücret köyü var bizim. O köyde gözükmez, demiş ki paşam ben de bu arka tarafta ücret köyü var, ben de oradanım demiş. Peki demiş, bu çevre de demiş, askere yardım edecek böyle e, imkanı iyi olan, güçlü olan kimse yok mu demiş, bildiğiniz falan neymiş. Ee, rahmetli dedem demiş ki, vallahi Sayın Paşa'm, köyler hep fakir fukara, yalnız şurada Alagöz çiftliği var demiş, şu tepenin arkasında. O Alagöz köyü var, Alagöz çiftliği var, orada Türk oğlu Ali'ye var demiş. Varsa onda vardır demişti. At kuşan demişler. Onları ata bindirmiş. veri falan. Böyle Aha. akşam üzeri yatsıya doğru oraya varmışlar. Ara göze. Şimdi orada Atatürk'ün müzesi vardır. Hmm. Tabii. Tabii e, Ali Türk oğlu onu da rahmetle analım. Allah rahmet, rahmet eylesin. Atatürk'ü karşılıyor. Buyurun paşam falan ne diyor ama Atatürk attan inmiyor. Diyor ki, hala diyor işte askerin diyor her şeye ihtiyacı var. Sen ne yapabilirsin diyor. O da diyor ki paşam diyor işte ambarda şu kadar buğday var. Şu kadar küçük baş hayvan var. Bu kadar küçük büyük baş hayvan var. Şunlar var. bunlar hepsi Emrin zahmede, ordumuzun emrin zahmededir diyor. Hepsi diyor. Şimdi attan inerim diyor Hı. ve iniyor. Orada misafir olur. Daha sonra onun evini karargah olarak kullanıyor. O karargah olarak kullandığı ev bugün müze. Ala Ala Göz müzesi. Ala Gözde. Dolayısıyla oraya gidin, hocam, ziyaret edelim. Tabii tabi. Şimdi bizde değil. Ha. O Ala Göz köyü şeyde e, temelli dedi, temelli. Sincan'a bağladılar. Sincan sınırlar içerisinde kalıyor. Müze olarak ne zaman yapıldı? O, çok, o Cumhuriyetten Hı. sonra Hı. yapıldı. Dolayısıyla e, bu kadar fedakarlıkların yapıldığı, bunu anlatmakta kastım şu. Şartlar çok ağır. Çok ağır şartlarda bu mücadeleyi vermiş millet. Bugün her şey yerli yerine imkanlarımız çok. Eğer biz bu ülkeyi, bu milleti unutursak, bu millete hizmet yapmazsak Allah bunun hesabını sorar bize. Fatih Bey sorar bize. Sorar. Ve Allah da sorar, şehitlerimiz de sorar, sorar bu uğurda, tabii. Biz nasıl vereceğiz? Yolun malını verenler de. Evet, onun e, için. Sorar. Biz çalışmak zorundayız. Çalışıyoruz. Ee, üretmek zorundayız. Üretiyoruz. Şimdi diyoruz ki işte mesela e, destan yazdık diyoruz, değil mi? Evet. Ecdat destan yazmış diyoruz. İşte İstanbul'u fethederek bir çağ İstanbul, kapattı bir, bir çağ açtı yazıyoruz. işte e, milli mücadelede destan yazdık diyoruz işte Çanakkale'de destan yazdık diyoruz e şimdi Allah hepkesten bu destanları yazanlardan razı olsun rahmetle minnetle şükranla anıyoruz evet. ama destan yazmak sadece savaşmakla olmaz ki destan yazmak istiyorsak istiyoruz hepimiz yazmalıyız o zaman işimizi iyi yapacağız. Çalışmalıyız. Yani, Hep beraber çalışmalıyız. Değil mi? Değil mi? Mesela ben ile. belediye başkanıyım. Ben işimi iyi yapacağım kardeşim. Yani sen işte öğretim görevlisinin hocası işini iyi yapacaksın. Hocam yine ona keza öğrenci öğrenciliğini iyi yapacak. İşçi işçiliğini yapacak. Memur memurluğunu yapacak. Öğretmen Doktor, öğrenciliğini doktorluğunu yapacak. yapacak. Yani ne olacak? Toplükün herkes işini iyi yaparsa bu ülke çok güçlü olacak çok daha yarınları emin olacak çok daha yarınlarda e, mazlumların umudu zalimlerin önünde takoz olacak. Kesinlikle. Dolayısıyla zalimlerin önünde engel olacak. E şimdi onun için e, destan yazmak budur işte. Yani elbette ki e, e, elimizde silah alıp mücadele etmemiz gerekirse o da edilir. Ama ona o noktaya getirmeden önce bu ülkenin e, her yönüyle ekonomik, siyasi, askeri olarak sosyal, sosyal kültür olarak iyi güçlü olmasını sağlamamız lazım. İşte o zaman destan yazmış oluruz. Ee, dolayısıyla e, biz de işimizi iyi yapmaya çalışıyoruz. Bak bugün iftardan geldik buraya. E, sadece şimdi e, şehrin e, işte yeraltı, yeryüzü hizmetleri olmaz. Aynı zamanda da devlet sosyal bir devlet. Değil mi? Sosyal bir devlet e ben de devletin bir kurumuyum. Evet. E sosyal bir devlet olmanın ihtiyaç sahibi insanını da elinden tutman gerekiyor. E işte ben e, Temeskut'ta kurmuş olduğumuz iftihar çadırları sayesinde iki yıldır yapamıyorduk değil mi? İki Aynen. yıldır niye yapıyoruz? Pandemi var. Allah gözle gülmeyen bir mikrobu musallat etti insanoğluna. Haydi bakalım dedi Evden çıkamadık. Parka gidemedik. Camiye gidemedik. Evet. Değil mi? Yani Allah'ın yapamadık. kâbeyi kapattık. Şimdi dolayısıyla e, e, bunlardan dersler almamız gerekiyor. Bundan ders alırken ve o iki yıllık yapamadıklarımızı da büyük bir heyecanla yapmamız gerekiyor. Şimdi iftar çadırlarında insanlarımıza iftarlar veriyoruz. Bir göreceksin böyle e, insanların heyecanını, mutluluğunu, hemşeri dernekleriyle, vakıflarıyla bir araya geliyoruz, kaynaşıyoruz, kucaklaşıyoruz. İşte hacıoğlu için insanlardan uzak kalmak, tokalaşmamak ne demektir biliyor musun? Ya gerçekten söyle. Şimdi şöyle. bile bazen hizmet çekinerek eden, oluyor biliyor musunuz? Başkanlık oldu herhalde böyle varsan için sayın başkanım. Şimdi biz yani hiç bazen, insanın içine çıkmayan belediye başkanları var. Onun için hizmet. sosyal hizmetler olarak da çok ciddi bir şeyimiz vardır bizim etemiz kutu olarak. Zaten yıl 365 gün aşevimizden yemek çıkar, dağıtılır ihtiyaç sahiplerine. Artık. Kartlar çıkarmış galiba. Eti kart mıydı? Eti kartımız var. Evet. İlçe olarak da tek ekmek fabrikasına sahip evet, ilçe. Bizim, evet. bizim halk ekmek Halka fabrikamız var. Fabrikası. Tabii e, bu o, Büyükşehir Belediyelerimizin halk ekmek... Tüm Ankara'ya dağılıyor. Sadece Yok, sadece etimesi. Etimesi. O kadarında diyorsunuz. Yani, Etimeş yani, kısımlar <gülüyor> içerisinde hizmet vermekle mükellefiz. Bunun dışına çıkarsak Sayıştay bize e, tabii. E, Kendi alanından şey sonumluyum. Şey geliyor, Kutlu'nun parasını etemez kutlu'nun parasını ancak etemez kutlu sınırlar içerisinde harcayabilirsin diyor. Dolayısıyla biz mevzuatın e, e, dışına da çıkmıyoruz. Çıkamayız. Tabii haklı Öyle. olarak. Tabii. Yani. Dolayısıyla e, her alanda bunu e, vatandaşın işte dedim ya yaşam kalitesini yükseltmek zorundasınız. Bunu yaparken de mesela işte e, bir takım dokümanlar da hazırlattık. Mesela şu gördüğünüz eser Fatih Bey. Çok benim. önemli bir. Evet ya ben bu, inceleme fırsatı da buldum. Bu, 3 bu Kültür ve Sanat Kenti Temeskut. Üç ciltten bu, oluşan. Tarihte Temeskut bu. Bu üç ciltten oluşuyor. Ama e, inceledik tamam. sadece Temeskut'ta değil Sayın Başkanım o baya baya bir antik çağdan. Geçmişten e, günümüze kadar yani. Tabi tabii. Şimdi e, buna benzer. Mesela büyük bir sempozyum düzenledik biz 3 gün süren uluslararası. Bu sempozyumda da 88 adet bildiri yayınlandı. Hı hı. O, da, şu, o bildirileri yok, de böyle 300 kitap haline getirdik ve bunlar da e, bu bildirilerin her bildirinin özetini de İngilizce olarak da e, burada e, dokümana koyduk. Dolayısıyla çok güçlü bir e, döküman ve bunları Türkiye'de ülkemizin her üniversitesine gönderdiniz. Kavuk ve kurum kuruluşları önemli kütüphanelere, önemli kütüphanelere her tarafa gönderdik bunları. Ve e, Etemeskut, Ankara e, ve bu coğrafyanın tarihteki yerini anlatan çok önemli bir döküman bu. Evet. E, Efendim, dolayısıyla. Buna benzer mesela bizim festivalimiz var. Uluslararası Anadolu Günleri Kültür ve Sanat Festivalimiz. O festivalimizin e, işte son iki yıldır yapıyoruz bu yıl yapacağız inşallah. 17.sini On yapacağız. E, onunla ilgili büyük bir döküman yaptık. Nasıl çıktı? Niye çıktı? Niye düşündük? Niye programladık? Çıktığı günden itibaren e, bugüne gelene kadar hangi e, mesafeyi kat etti ve sonuçta ee, ne kazandırdı bu e, etemez Ankara'ya bize ne verdi bunları anlatan önemli bir eser e, hazırladık yine bir döküman hazırlattık dolayısıyla e, bu yönüyle de kültür ve sanat alanında çalışmalarımız devam ediyor çok önemli. aslında belediyeciliğin sosyal belediyeciliğin çok önemli de bir e, yönü de bu sayın başkanım tabi bu dediğiniz gibi bu belli bir tecrübeninden sonra yani önce halkın e, temel ihtiyaçlarına belediye olarak e, cevap verip onları bu şekilde rahatlattıktan sonra ondan sonra kültürel da faaliyetler, kültürel sosyal faaliyetler, sosyal faaliyetlere geçiş yazılı yaptığımız. eserler bu e, topyekün bir kültürlenme. kültürü e, aynı zamanda yani sadece sokakların temiz olması e, bu başka bir şey. Tabii ki bu temel yapması gereken. seviyesini Fatih dengeledikten Bey, sonra şöyle, zaten bunlara geçildi. Kesinlikle. Şimdi Fatih Bey şöyle bir şey var. Ee, ben ilk belediye başkanı oldum 99'da o zaman gençtim gene gençsiniz sayın genç başkanım inşallah <gülüyor> böyle toy bir belediye başkanı yani bunu konuşmakta bir sakınca yok yani sonuçta olduğu gibi anlatmak lazım Tabii. siz zaten içi dışında bir genç şey. ve başkan. belediyeyi fazla tanımayan e, böyle Toy bir belediye başkanı ama heyecanı olan, idealleri olan, hedefleri olan bir kardeşinizdim. Benim belediye başkanı olduğum tarihte belediye böyle, bugünkü binamızda değildi, bir yerdeydik. Böyle şey gibi bir yer, eski bir bina ve belediye bütçesi o zaman 5 milyon civarındaydı. Yarısı kadar borç vardı, her taraf hacizdiydi. Böyle bir şey. Bugüne geldiğimizde etimiz kutun nüfusu 140 binlerde falandı. Bugüne geldiğimizde bakın, bugün etimiz kutun nüfusu 606 binin resmi rakam Hiç ama resmi olmayan rakamları ben biliyorum. Yani 640-650 bin civarında. Çünkü bizim çevre ilçelerimiz e, ve illerimize hemşerilerimizden gidenler var. Bu vesileyle hemen yere gelmişken onlara sesleniyorum. Hemşerilerim lütfen yaşadığınız şehirde kalınız. Çarpık kentleşme de yok yani. Tabii yaşadığınız şehirde şehrin imkanlarını kullanıyorsunuz. Şehrin e, fırsatlarından faydalanıyorsunuz. Dolayısıyla emminizin oğlu muhtar olacak. Dayınızın oğlu belediye başkanı olacak diye şehirlerinize gitme. Bu bir kul hakkıdır. Bakın şaka Hı. demiyorum. Evet. Bu bir kul hakkıdır. Çünkü sizinden dolayı genel bütçeden alacağımız payı alamıyoruz. Gittiğiniz için. Burada yaşıyorsunuz. Burada yaşıyorsunuz. Ama burada kalın ki nüfusa dahil olun. Biz de genel bütçeden aldığımız payımızı ona göre alalım. Size hizmet olarak döndürüyoruz. E tabii. Diye. Şimdi Fatih Bey konuyu buraya çevirmiş olalım. Bunu söyleyelim anlatalım. Mübarek gün değil mi? Ramazan'ın son 10 günü. Haktan, hukuktan söz ediyoruz. Bu çok önemli bir kul hakkıdır. Bu bütün belediyelerin sorunudur. Şöyle ki Şimdi bir şehirde yaşıyorsanız, bu şehirde yaşarken eğer ki siz seçim dönemlerinde gidip kendi ilçenizde, köyünüzde veya ilinizde oy kullanıyor, orada kendinizi gösteriyor, oraya kaydınızı yaptırıyor ve de getirmiyorsanız, sonuçta bu şunu getiriyor arkasından, kendiniz burada yaşıyorsanız, yaşadığınız şehrin imkanlarından faydalanıyorsanız, fırsatlarında değerlendiriyorsanız o zaman şöyle bir şey var. Mesela bu sehpa belediyenin malıdır. Bu bardak belediyenin malıdır. Ee, belediyenin her tek kuruşu kamu malıdır. Evet. Değil mi? Tabii ki. Şimdi her tek kuruşuna eğer ki e, zarar verirseniz onu yok ederseniz, onu böyle hoyratça harcarsanız, onu birileri e, kendi menfaati açısından kullanırsa işte bu kamuya zarar vermek demektir. Ve bunu helallaşmak çok zordur biliyor musunuz? Yani başka bir yerde oy kullanıp gelip şurada kaynaklarını siz, kullanmak? Siz şimdi benimle hukukunuz olur. birbirimizde bir ticaretimiz olur, anlaşamadığımız bir nokta olur. Sonuçta birbirimize haklı kalabiliriz. Ben Fatih Bey'e borçlu kalabilirim. Aradan üç ay geçer, beş ay geçer. Allah fırsat verirse e, kafa dank eder. Aklımız başımıza gelir. Der ki ben Fatih Bey'e borçluyum derim. Gelirim seni bulurum. Derim ki ya Fatih Hocam etme eyleme. Ben sana borçlu kaldım. Gel kardeşim bir helallaşarım derim. Böyle bir imkan olur. Ama şimdi e Temmuz'da 650 bin nüfus nasıl kimle helallaşacak? Böyle bir imkan yok. Onun için ben şimdi 606 bin nüfusa göre genel bütçeden pay alıp 650 bin kişiye hizmet veriyorsam oradaki o aradaki insanlarımız kur hakkına giriyor demektir. Yani bu basit bir şey değildir. Kesinlikle. Onun için herkesin bunu bir an önce yaşadıkları şehirde nüfuslarını ikametlerini koymaları lazım getirmeler lazım. Bir daha da götürmemeler lazım. Aynen öyle. Götürmemeler lazım yani. Ya bunları artık bırakmalıyız. Kesinlikle bunlardan geçmeliyiz artık. Yani, Olmaz. Dediğiniz yani, gibi emmin muhtar olacak. Dayımın oğlu işte. E, ve bu, yani, bu, bu bu gerçekten söylüyorum. Ee, bununla, oradakinin de kul girmek bu Tabi Tabii tabii, tabii. Onun için e, bizim nüfusumuz işte böyle e, 650 binlerde olan bir şehir olduk. Geldiğimiz şehirde bu işte 99 2022. İki. Ve bu süreçte e, bu şehirde birçok tesis yapıldı. Onlarca yaşam merkezleri, kültür merkezleri yapıldı ve birçok e, sanatsal olaylar da sanatsal faaliyetler de yürütülüyor. Bir güzel bir yere geldik. Etebiz Bundan sonra e, ufku açık bir şehir. Etimeskut e, gelişimi yüksek bir şehir. Tercih ve teveccüh konusunda e, çok ilgi gören bir şehir. E, ve e, bu e, şeyi e, tercih edilme oranı her geçen gün yükselerek devam ediyor. Burada da bu e, ürkücü irade. Hep iktidar olacak inşallah. İnşallah. Sayın Başkanım e, şimdi burada gelen mesajlar var. Bir şehirle ilgili bir mesaj var. Başkanımın ve bizim etik açıdan bunu söylememiz mümkün olmadığı için söyleniyoruz. Ben başkana ileteceğim. Bir şey yapmak istemişler. Red edilmiş bizden çıkan e, baş, bir Büyükşehir Belediyesi e, onu reddetmişler işte başkanıma iletirmişsiniz. Ben milletim ama başkanıma yani e, bunun dışında şöyle şeyler söylüyorlar Sayın Başkanım. Milli hizmetlerin e, MHP'li belediyecilikle daha şuurlu bir aşkla yapıldığını görüyoruz. Başkanımız özelinde dileriz. E, MHP'li belediyelerimizin sayıları e, daha da artıp inşallah e, diğer e, illere ilçelere de e, örnek olur diye İnşallah. E, söylüyorlar. Milliyetçi Hareket Partili belediyelerin sayısının artması MHP'nin üretken belediyeciliğinin hizmetlerinden faydalanmak için seçimlerde destek vermek lazım. Bu kadar. MHP'li belediye başkanları iş başına getirmek lazım. Getir, sonuca bak. Örnekleri mevcut. Evet. Efendim, görmek isteyen Etin <gülüyor> özelinde gelsin görsün. Bu arada Tabi şey e, o da ne, nedir diyorlar şöyle söyleyeyim e, bir e, büyükşehirin 100. yılın için kutlama etkinlikleri yapılmak amacıyla Türk dünyasından ünlü ressam sanatçılar ve tarihini anlatmak için bir faaliyet yapılmak istenmiş e, başkan reddetmiş. E, <gülüyor> Mevcut beledi büyükşehir Belediye Başkanı. Bir Büyükşehir Belediye Başkanı. Bizden yani. çıkan bir belediye başkanı. Hani Programın sonuna doğru diyorsun. geldiğimiz <gülüyor> için ve böyle mübarek bir günde, mübarek bir <gülüyor> <de, gülüyor> e, gece. Tabi bir de dedik ya Ramazan sonun günü, evet. kalır Biliyoruz. gecesinin ne zaman olacağını da bilemiyoruz. Aynen. Dolayısıyla biz işimize bakalım. Evet, Onu vatandaş de. takdir eder. E, edecektir de zaten. E, görüyorlar yani e, ne hale geldi. Bir de Sayın Başkanım artık tabii son dakikalara girmeye başladık. Şunu söylemek istiyorum burada. Bu da Ramazan'ın bugününe uygun olarak. Bizler insanlar doğduğumuz zaman hepimiz tertemiz doğuyoruz. Mesela birisi size tavsiyede bulunurken şunu ya da bir başkası bize bulunurken ya çok iyi insandır, dürüsttür, doğrudur, şereflidir, işte onurlu insandır. Aslında yani genel olarak insan tarifimizde de hata var. Her insan bu değerlerle doğar. Allah herkesi böyle yaratır. Ve biz sanki çok üstün bir meziyetmiş gibi işte Sayın Başkanım bak işte şu çok düzgün insandır, iyi insandır, şudur diyoruz. Yani Ramazan olduğu evet. için söylüyorum. Öyle değil mi? Aslında bu herkes olması Bey, gereken özellik. Fatih Bey şimdi Cenabı Hak kulunu yaratırken madem açtın konuyu oraya da bir iki kaç kelam edelim. Dilimizin döndüğü kadar işin uzmanı olanlar Üstadlarımız veya bu alandaki ilim ve bilim insanlarımız kusura bakmasın, belki alanlarına gireceğiz ama. Cenabı ı Hak kulunu yaratırken dört tane özellik veriyor. Dediğiniz gibi birisi fıtrat. Fıtrat, ilk yaratılıştaki gibi tertemizdir. Tertemiz fıtrat üzerine yaratılıyor. Her kul, her yan, can her kul. İkincisi vicdan. Her yaratılan insanda vicdan vardır. Üçüncüsü akıl. Her insanda akıl, akıl vardır. vardır. Dördüncüsü de iradedir. Bu dört özellik her kulda vardır. Her kulda bu dört özellik olduğu için kul sorumludur. Neden? Hayatından, yaşamından sorumludur. Şimdi Allah yaratırken fıtratını tertemiz yaratmıştır. Yarattığı fıtratını aklını kullanarak güçlü bir irade ortaya koyup e, hayatını şekillendirmek mecburiyetindedir. İnsanoğlu yeryüzünün neresinde olursa olsun e, bu dört e, kavramı kendinde olduğu sürece yaşamında, hayatında sorumludur ve hesap vermek ver, hem kendisinden denir. sorumludur hem de başkalarına kesinlikle. karşı onun için fıtrat çok önemlidir vicdan çok önemlidir irade çok önemlidir tabi aklını kullanmak Akıl. çok önemli evet. aklımızı kullanıp vicdanımızda hareket edip e, fıtratımızı temiz tutup güçlü bir irade koyarak bu millete bu ülkeye insana hizmet etmenin yollarını bulmak evet. zorundayız. Sayın Başkanım e, ben de artık kendimiz zaten sizin e, <gülüyor> Evet. sayıyorum. E, kıymetli Başkanım programımızın sonuna geldik. E, kıymetli katılımlarınız ve bizi burada ağırladığınız için e, kanalım ve e, izleyicilerimiz adına e, çok teşekkür ediyorum. İlk ben de teşekkür başkanımız. ederim. Ben Türk e, çalışanlarına ve e, ekranın başında bizi izleyen e, izleyicilerimize Canı Göl'den teşekkür ediyorum Ramazan aylarını kutluyorum e, işte Kadir olsun. gecesi yaklaşıyor Kadir gecelerini şimdiden kutluyor tebrik ediyorum Tabii. akabinde hemen bayramımız olacak değil mi? 14. Ramazan, Ramazan bayramı kutlayacağız inşallah, i̇nşallah. İki, son iki yıldır ziyaretler olmadı bu ziyaretler gerçekleşecek inşallah Dolayısıyla herkese sevgi ve saygılarımız sunuyor. Hı hı. Hı hı. Hocam size de teşekkür ediyorum. Ben teşekkür, Fatih teşekkür ediyorum. Fatih Bey size de teşekkür ederim. Herkese hayırlı akşamlar, hayırlı geceler diliyorum. Efendim e, Ankara'nın Güzide ilçesi, Tümeskut e, Tumuz'dan e, Sayın Belediye Başkanımız Enver Demirel'in e, konuyduk. Tarihe notumuzu buradan e, sevgili Şehir Ete Mesut. Mesut Şehir, Mesut şehir, etimeskuttan, Mesut, etimeskuttan. şehir. <gülüyor> sevgili hocam Özlem Özanlı ile beraber e, programımızı, e, tarihe notumuzu e, sayın başkanım e, Emmer Demirerle düştük. Eee